Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Oppo Reno3'ü kutusundan çıkartıyoruz. Bildiğiniz gibi Oppo geçen yıl Türkiye pazarına giren bir markaydı ve çeşitli fiyat skalalarında modelleri vardı. Genellikle biraz daha fiyatı böyle 4000 lira, 5000 lira, 6000 lira gibi yukarıları çıkan modellerden oluşuyordu. Oppo cep telefonu ailesi. Biz daha önce Oppo'nun Reno ve Renault 2 modellerini de incelemiştik. Merak edenler için yukarıdan ben şimdi link çıkartırım. Oradan da onları görebilirsiniz. Oppo Reno 3 ise ailenin Renault serisinin en yeni modelinden bir tanesi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu modelin bir de Pro sürümü var. Onun da bize teste geldi ve onun da kutu açılım videosunu yapacağımızı belirtelim. Şimdi kameramandan rica ediyorum. Biraz yakına gelsin ve hep beraber biz de sizinle birlikte Oppo Renault 3'ü kutusundan bir çıkartmış olalım. Şimdi birazcık teknik özelliklerden de bahsedeyim hem açarken. 6.4 inçlik 1080'e 2400 piksellik bir ekranımız var. Telefonumuzun ekranı bu. Şimdi şöyle çıkartıyoruz. Biraz da iri yarı bir kutu var. Hatta ben şimdi Oppo Reno3 Pro'nun kutusunu da gördüm. Bunun kutusu daha büyük. Şöyle atalım bu arkadaşı ve çıkartmaya çalışalım. Bakalım nasıl çıkacak? Hayır, yok böyle çıkmıyormuş, şöyle çıkıyormuş. O şekil. Güzel de bir rengi var görüyorsunuz kutunun. Oppo genelde kutularına çok ihtimam gösteriyor, özen gösteriyor. Şöyle çıkarttık ve kutumuzu çıkardık. Bunu da kenara atalım. Artık buna ihtiyacımız yok. Şimdi kutuyu açıyoruz. Mediatek'in MT6779 Helio P90 işlemcisi var. Kutumuzu açtık. Daha hala telefona ulaşamadık bu arada. Evet ne var burada? Tahmin ettiğiniz üzere şöyle bir sallayalım bakalım. Alayım tahminleri isterseniz. Hadi ben sizi çok bekletmeyeyim. Bir kılıf vardır muhtemelen. Oppo genelde kılıfların içine koyuyor. Sim kart iğnemiz burada görüyorsunuz şu anda. Zaten standart bir şey oldu artık. Kullanım kılavuzu falan filan. Fıt, fıt fıt fıt fıt. Bunlara gerek yok. Şunları şöyle kenara alalım. Şöyle yumuşak plastikten bir kılıfımız var. Şeffaf. Bence bunun çıkması iyi oluyor arkadaşlar. Bunu da şöyle kenara kaldıralım. Şöyle koyduk. Ve telefonu görüyorsunuz. Burada açmadan önce şu özelliklerden de bahsedeyim biraz. 48 megapiksellik Qualcomm diyor. Yani dörtlü bir kameramız var. Arka yüzden bahsediyor ana kamera. 20x de zoom yapıyormuş ama dijital zoom bu. 44 megapiksel Ultra Night Selfie kamera diyor. Yani 44 megapiksellik Ultra Gece ön kameramız var. 44 megapiksellik en yüksek çözünürlü ön kameralardan bir tanesi bu. Ultra Clear 108MP imaj diyor. 38 megapiksel fotoğraf çekebiliyor. Bunu interpelasyonla yapıyor biliyorsunuz. 6.4 inçlik amoled ekran. Az önce söylemiştik. Vogue Flash Charge 3.0. Vogue özelliğinde bulunuyor. Vogue nedir belki bilmeyenler için söyleyeyim. Oppo tarafından geliştirilen hızlı şarj teknolojisi. Biz daha önce o teknolojiyi test etmiştik. Onu da kutulardan çıkartırım. Merak eden olsa oraya da bakabilir. Şimdi şu şeffaf jelatinlerimizi bir açalım. Bize gönderilen sürüm karbon siyahı arkadaşlar. Bir de kuzey ışıkları sürümü de varmış renk anlamında. Bize gönderilen gördüğünüz gibi siyah. Parlak bir arka yüz var. Arka yüzde bir Oppo yazısını yatay olarak konumlandırılmış. Dörtlü kamerayı burada görüyorsunuz. Ön tarafta da böyle bir yandan açalım biz bu arada. Bakalım açılacak mı? Genelde açılıyor bu arada. Evet açılıyor arkadaş. Bu açılırken biz kutu içerisine bakmaya devam edelim. Şöyle bir kağıdımız çıkardık. Uuu, oh, maşallah kocaman bir adaptör çıkacakmış gibi duruyor ama çıkmıyor. Şöyle göstereyim. Oppo'nun adaptörü bu şekilde. Super desteği var. 3.0 olarak geliyor. Şöyle standart bir USB girişimiz var. Bunu bakalım burada başka bir şey yok. Şöyle. Şöyle yerine koyalım bunu. Nasıldı bu? Ha, şöyleydi. Buraya bakalım. Burada ne var? Type-C bağlantı kablomuz. Zaten standart olarak olması gerekiyor. Mecburen. Bir de kulaklığımız var. Biliyorsunuz bazı markalar kulaklık da koymuyor artık. Maliyetten kaçabilmek için. Burada 3.5 mm kulaklık var. Güzel haber bu. Ben genelde 3.5 mm kulaklıkları daha çok tercih ediyorum arkadaşlar. Bunları yerine koyalım. İnceleme sırasında bu arkadaşlardan faydalanacağız. Telefonun biz kurulumunu yapalım isterseniz. Şöyle Türkçemizi bulalım. Yukarıda mı kaldı acaba? Yok. T harfine geleceğiz. Evet. Türkçe. İleri dedik. Türkiye diyoruz. Sonraki diyoruz kabul ediyorum. Mecbur edeceğiz zaten. Başka şansımız yok. Wi-Fi'ye şimdilik bağlanmayalım. Devam edelim. Diğer diyelim. Diğer diyelim. Kabul et diyelim. Sonra diyelim. Sonra diyelim bunları. Şu anda açılıyor. Ben best teknik özelliklerden devam edeyim isterseniz. 8 GB RAM ki RAM miktarı çok iyi. 128 GB depolama, Android 10 işletim sistemi, ColorOS 7 arayüzümüz var. Ana kamera 48 MP, 13 MP, 8 MP ve 2. Ee, ne olduğunu söyleyeyim o kameraların. 13 MP'lik kameramız arkadaşlar. Telefoto 2x optik Zoom sunuyor. 8 MP ultra geniş açı, 2 MP de siyah-beyaz kamerası olduğunu söyleyelim. Bu ana kamera 4K 30 fps video kayıt yapabiliyor. Biraz tasarımdan bahsedelim isterseniz. Cihazı açtık. Kameralar şurada duruyor. Dikey olarak tasarlanmış. Gövdeye paralel ama yere dikey olarak duruyorlar. Hemen led flaşımız var onun yanında. Az önce söylemiştim bir Oppo yazımızın da arka tarafta bizleri beklediğini söylemiştik. Ön tarafı, Yan tarafa biraz bakalım. Burada ses açma kapama tuşlarımız mevcut. Burada bir sim kart yuvamız da var yine yan yüzde. Diğer yan yüzde yeşil renkte tasarlanmış güç tuşumuz bulunuyor. Alt tarafa bakacak olursak Type-C bağlantımız var. Onun hemen yanında 3.5 mm kulaklık çıkışı var. Hoparlör yuvaları vesaire yine burada bulunuyor. Üst tarafta da bir şey yok. Şöyle göstermiş olalım. Telefon oldukça şık. Bu arada ön kamera 44 megapiksel dedik. Şu anda dünyadaki en yüksek çocukluğu ön kameradan bir tanesi. Oppo Reno 3'te bulunuyor. Bu da Full HD 30 fps video kayıt yapabiliyor. Bu arada ön kameranın damla çentik şeklinde olduğunu da göstereyim. Şurada ekranda görüyorsunuz. Az önce siyah da anlaşılmıyordu ama şu anda damla çentik. Da, Oppo kullanan varsa aramızda arayüzün çok daha hani aşina geleceğini söyleyebilirim. Çok da karışık bir arayüzü yok bu arada. Güzel, temiz, hoş bir arayüz mevcut. Kameraya bakalım. Biz biliyorsunuz kamera mutlaka açıyoruz, gösteriyoruz. Standart Oppo e, kamera arayüzümüz var. Kamera tarafında Oppo bayağı iddialı. Biliyorsunuz son dönem iddialı. Kameramız bu şekilde. Ön kameraya geçelim. Ve işte burada beni görüyorsunuz. Kameramanımı görüyorsunuz şu anda. İşte bu şekilde de bir ön kameramızda mevcut video vesaire de burada çekebiliyoruz. Bu arada burada var mı bilmiyorum. Evet Ultra Study modu var. Ultra Study modunda çok keskin ve titreşimsiz videolar çekebiliyorsunuz. Çok da güzel bir özellik. Çok beğeniyorum. Yani bütün, hemen, hemen bütün modellerinde bulunan bir özellik bu. Evet, Oppo Reno3 bu şekilde arkadaşlar. Hemen hemen bütün özelliklerini anlatmaya çalıştım. 4.025 mAh'lik lütyun polimer bir pili var. Vogue Flash Charge 3.0 desteği olduğunu söylemiştik. Bunun dışında işte Wi-Fi, Bluetooth 5.0 gibi özellikleri de var. Detaylı bir inceleme gelecek. Farklı cep telefonu modelleriyle de karşılaştıracağız. O gün gelene kadar Oppo Reno3 ile ilgili aklınıza takılan soruları bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir incelemede, farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.